Stilde canlılık verir ve vücudun kolajen yapımını destekler. B vitaminleri sinir sistemini korur ve kırmızı kan hücresi üretir. Kırmızı elma, hazımsızlığı giderir, mide kramplarını engeller. Zengin lif içeriği kalın bağırsak faaliyetlerine yardımcıdır. Aç tüketilirse, kanda şeker oranını azaltmaya yardımcı olur. Ağız kokusu oluşumunu önlemeye karşı oldukça etkilidir. Elma tüketmek sinirleri ve kasları kuvvetlendirir. Üst solunum yolları hastalıkları tedavisinde yardımcı olur. Hücre yenileyici özelliği yaraların iyileşmesine destek olur. İçinde bulunan antioksidan bağışıklığı güçlendirir.